Evet sevgili engel yok takipçilerim. Segment bilgisinin katkılarıyla bir kutu açılımıyla tekrar beraberiz. Bu kutu açılımında eslingin usb çaltıcısını tanıtacağız. İyi seyirler dileriz. Evet sevgili engel yok takipçilerim. Bu videomuzda eslingin usb çaltıcısı kutu açılımıyla karşınızdayız. Kutumuz şu şekilde elimize geçiyor. Kutumuzu açalım. gayet hoş bir dizayn var usb çoğaltıcımızın girişlerine bakalım 4 usb girişi var bir de mikro girişi var usb çoğaltıcımızı çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz videoyu izlemeye devam edin Sevgili Engel yok takipçileri, USB çoğaltıcımızın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Bir telefon, bir flash, bir bilgisayar kasasını, bluetooth özelliğini veren aparat. Bilgisayar kasasından uzattığımız USB kablosuna USB çoğaltıcımıza takıyoruz. Şimdi aparatlarımızı takalım. Gördüğünüz gibi telefon şarj oluyor. Aparatlarımız da çalışıyor. İsterseniz USB çoğaltıcısının normal şarj aparatına takıp telefonlu veya şarj olabilecek bütün cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. USB çoğaltıcımızı tanıtırken mikro girişinde de olduğunu söylemiştik. Mikro girişini nasıl kullanabiliriz? Çoğaltıcıyı bilgisayara taktığımızda bilgisayarın akımı bazı yüksek akım isteyen cihazlara yetmeyebilir. Bu durumda mikro girişini kullanarak şarj aparatı ile ekstra akım verebiliriz. Ayrıca USB çoğaltıcımızı bilgisayara takmadan mikro girişiyle prizden aldığımız akımla cihazlarımızı şarj edebiliriz. Eslingin 4'lü USB çoğaltıcısını tanıttık. Amcamın dediği gibi test ettim, onayladım, tavsiye ederim. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.